İp attım ucu kaldı da dağımda gücü kaldı İp attım ucu kaldı da dağımda gücü kaldı Ben sevdiğim eller aldı da içimde acı kaldı Ben sevdiğim eller aldı da içimde acı kaldı Ankara'nın baları büklüm büklüm yolları Ne zaman sarılmış oldum kaldıramam Yari elimden aklımı büke koydum Aldım yarı elimden de kalbimi büke koydum Angaranın bağları büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldum kaldıramıyorum kollar Angaranın bağları büklüm büklüm yolları Ne zaman hoş oldum kaldıramıyorum D bütün yolları ne zaman san kaldıramayan oldum kaldıramıyor